Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkelerine karşınızdayız. Bendeniz Tarık Haber tarikhaber.com ana haber ülkelerine başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününün işlem gelişmeleri seçim paylaşacağız efendim. Ana haber ülkelerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çakalırsa, Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktar Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tamer Tarık Haber, Samet Tarık Haber TV'de, Tarık Haber Grid Type'mış. Sosyal segiz yolu Tarık Haber YouTube'a, net haberle ma yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak Örneğin bir kolayda yayındayız efendim. Bir kolay bir kanalımız Tarık Haber gülen 10'da şapilde. Let me come it. Değerliler evet, dolar günü 18.96 ile yükselişli. euro günü 21.26 ile yükselişte, borsa 5.446 ile yükselişte ve Bitcoin 21.491 ile gün düşüşle kapattılar değerli izleyenler. Malatya devrilen kamyonun da 7 kişi hayatını kaybettiği değerli izleyenler Depremin yıkılığı kentlerden bir olan Malatya'da feci bir kaza yaşan de ilçesinde kamyonun çarampola devrimi sonucu 7 kişi hayatını kaybettiği ekipler kazanın nedenini araştırdı. Malatya'da şarampole devrilen kamyonda 7 kişi hayatını kaybetti. 9 Mart 2023-21.06. Depremin yıktığı kentlerden biri olan Malatya'da feci bir kaza yaşandı. Darende ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler kazanın nedenini araştırıyor. Malatya'nın Darende ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Fikret Zahir, 37 yönetimindeki 44 ADN-977 plakalı kamyon, şarampol devrildi. 7 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyonun içerisinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazanın nedeni araştırılıyor. Ayrıntılar geliyor. kaynak Anadolu Ajansı. Yorumlar. Bana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyorum. düşmanla düşmanı dostumdur dediler. Sevilla'nın ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye destek geldi derdiz. Yani Sevilla maçına takımını desteklemek için İspanya'da bir araya gelen Fenerbahçeliler ilginç bir görüntüye karşılaştı. Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis taraftarları sarı-lacivertler katılıp tezahürat yaptı. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz. Düşmanının düşmanı dostundur dediler. Sevilla'nın ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye destek son dakika. Düşmanının düşmanı dostumdur dediler. Sevilla'nın ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye destek. Sevilla maçında takımını desteklemek için İspanya'da bir araya gelen Fenerbahçeliler ilginç bir görüntüyle karşılaştık. Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis'in taraftarları Sarılı Civertlilere katılıp tezahürat yaptı. UEFA Avrupa son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılayacak Fenerbahçe'nin taraftarı takımını İspanya'da yalnız bırakmadı. Türkiye'den çok sayıda taraftar İspanya'ya gitti. Maç öncesi şölen havası. sarı Civertli taraftarlar Sevilla'da maç öncesi organizasyon düzenledi. Real Betisli taraftarlar da Fenerbahçeli taraftarların yanına desteği geldi. Al Sport muhabiri Ahmet Selimkul sosyal medya hesabından görüntüler paylaştı. Tezahürat yaptılar. Sevilla'nın ezeli rakibi Real Betis'in taraftarı sarıdağlı taraftarlarla birlikte Fenerbahçe'de yine tezahürat yaptı. Sosyal medyaya düşen görüntüler İspanya basınının da dikkatini çekti. Fenerbahçe Real Betis spor son dakika son dakika spor düşmanının düşmanı dostumdur dediler. Sevilla'nın ezeli rakibinden Fenerbahçe'ye destek son dakika. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu parti meclisini topluyor değerli izleyenler. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin hazırlıklarını değerlendirmek üzere Pazar günü parti meclisi toplayacak. Kılıçdaroğlu parti meclis toplantısına önce iki gün boyunca deprem bölgesinde temaslarda bulunur. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, parti meclisini topluyor son dakika. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, parti meclisini topluyor. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hazırlıklarını değerlendirmek üzere pazar günü parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısından önce iki gün boyunca deprem bölgesinde temaslarda bulunacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından seçim hazırlıkları başladı. CHP, parti meclisini topluyor. Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını başlatmadan önce parti meclisini ve mi toplama kararı aldı. CHP PM, Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda 12 Mart Pazar günü saat 15.00 Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması ile başlayacak ve Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alınacak. Kılıçdaroğlu Deprem Bölgesi'ne gidecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 günlük deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Kılıçdaroğlu, yarın Malatya, Cumartesi günü Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur da eşlik edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Ana haber bültenimiz de devam ediyor değerli siyerler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılsın talebini reddetti. Yasal düzenleme gerekiyor dedi. Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılsın talebiyle ilgili kararını verdi. Yasal düzenleme yapılması gerektiği belirten YSK talebi reddetti. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak. sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konulan YSK, iyi partinin seçimlerde parmak boyası kullanılsın talebini reddetti. Yasal düzenleme gerekiyor. Son dakika. YSK, iyi partinin seçimlerde parmak boyası kullanılsın talebini reddetti. Yasal düzenleme gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılsın talebiyle ilgili kararını verdi. Yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten YSK talebi reddetti. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak. İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Özgün, İYİ Parti Seçim işleri Başkanı Şenol Sunat'ın talimatıyla bugün seçimlerle parmak boyası uygulanması talebiyle İSK'ye başvurmuştu. Dilekçe vermişti. Özgür bugün verdiği dilekçede Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de parmak boyası uygulanmasın hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim dedi. BİSK yasal düzenleme gerekiyor. BİSK bugün karar verdi. Öztürk kararı, sosyal medya hesabında seçimlerde parmak boyası uygulanması talebimize yüksek seçim kurulu yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına şeklinde karar verdi açıklamasını yaptı. Zorlu, seçim güvenliği büyük mesele. Öte yandan İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Bugün katıldığı programda konu hakkında seçim güvenliği meselesi büyük bir mesele. Öncelikle insanlarımızın güven algısını oluşturmamız gerekiyor. Yerin parmak boyasından kaçmayın. Bunu belirtiniz. Yüksek Seçim Kurulu, Tolga östür İyi Parti, Güncel, Son Dakika. Son dakika güncel üyesi daha iyi partinin Ana haber ürkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İngiltere'de ilginç olay yaşandı. vücudunda yanıklar oluşan genç kadını kullandığı ilaçlar bu hale getirmiş değerli izleyenler. İngiltere'de kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra duygusal boş boşluk oluşan 26 yaşındaki Nikola Donald isimli kanal kadın doktor kontrolünde psikolojik ilaçlar kullandı. Bir süre sonra derisi yavaş yavaş dökülen vücudunda yanıklar oluşan kadın kullandığı ilaçların yan, yan etkisi yaptı ortaya çıktı. Zor bir süreç geçirdiğini söyleyen genç kadın, ilaçların yan etkisine karşı herkesin dikkatli olması konusunda uyar. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz... İngiltere'de ilginç olay. Vücudunda yanıklar oluşan genç kadını kullandığı ilaçlar bu hale getirmiş son dakika. İngiltere'de ilginç olay. Vücudunda yanıklar oluşan genç kadını kullandığı ilaçlar bu hale getirmiş. İngiltere'de kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra duygusal boşluğa düşen 26 yaşındaki Nicole Donald isimli kadın doktor kontrolünde psikolojik ilaçlar kullandı. Bir süre sonra derisi yavaş yavaş dökülüp vücudunda yanıtlar oluşan kadının kullandığı ilaçların yan etki yaptığı ortaya çıktı. Zor bir süreç geçirdiğini söyleyen genç kadın... İngiltere'de ilginç olay. Vücudunda yanıklar oluşan genç kadını kullandığı ilaçlar bu hale getirmiş. 9 Mart 2023 20:04 İngiltere'de kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra duygusal boşluğa düşen 26 yaşındaki Nikoldan'ın isimli kadın, doktor kontrolünde psikolojik ilaçlar kullandı. Bir süre sonra derisi yavaş yavaş dökülüp vücudunda yanıklar oluşan kadının kullandığı ilaçların yan etki yaptığı ortaya çıktı. Zor bir süreç geçirdiğini söyleyen genç kadın, ilaçların yan etkisine karşı herkesin dikkatli olması konusunda uyardı. İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Nicola D'nin isimli kadın, kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra duygusal boşluğa düştü. Sürekli ruhsal durumunda değişimler meydana gelen Nikolaya bipolar rahatsızlık teşhisi konuldu. Vücudunda yanıklar oluştu. Verilen ilaçları kullanmaya başladıktan kısa süre sonra ise ilaçların yan etkisinden dolayı donaldın derisi yavaş yavaş dökülürken vücudunun belli kısımlarında yanıklar meydana geldi. Hastaneye giden Nikol Donaldorlar, vücudunda oluşan yaraların kendisine verilen ilaçların yan etkisi olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Kullandığı ilaçlar neden olmuş? Başka bir doktora giden genç kadına yapılan kan testlerinde psikolojik rahatsızlığı için kullandığı ilaçların yan etkisi nedeniyle vücudunda yaralar oluştuğu söylenildi. Yeni ilaçlar kullanmaya başlayan Nicole Dunnett bir süre sonra sağlığına kavuştu. Yaşadığı zor süreci paylaştı. Nicole, yaşadığı zor durumu başkalarına uyarmak için paylaştığını söyledi. Nicole Dunnett, kullanılan ilaçların yan etkisiyle karşılaşır karşılaşmaz hemen doktora gidilmesini tavsiye etti. Bunlar 500 Malatya'da kamyon çarampoli devrildi, yedi kişi hayatını kaybetti. Ama haber ülkenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir ee, bu ekranlardayız ve diğer haberimize de geçiyoruz. Ülke puanı için kritik gece değerli izleyenler, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan zafer bekliyoruz tıkıyom. değerli izleyenler. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un bu akşam oynayacağı karşılaşma ülke puanı, çok, puanı için çok kritik. Toplamda iki galibiyet ve bir beraberlik alırsak, Sırbistan'a geçip 11. sıraya yükseleceğiz. Sezonun ilk 11 sezonun ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024-2025'te Süper Lig şampiyonumuz, Evler Ligi'ne direkt katılacak. Ülke puanı için kritik gece. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivas Spor'dan zafer bekliyoruz. 9 Mart 2023-20.02 Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivas Spor'un bu akşam oynayacağı karşılaşmalar ülke puanı çok kritik. Toplamda iki galibiyet ve bir beraberlik alırsak Sırbistan'ı geçip 11. sıraya yükseleceğiz. Sezonu ilk 11. tamamlarsak 2024, 25te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak. UEFA ülke katsayı sıralamasında Türk futbolu kritik bir gece yaşayacak. Sezon sonraki Avrupa kupalarına katılımımızı ilgilendiren 2022, 23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sıradayız. Sırbistan ve Avusturya'nın temsilcisi kalmadı. Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024-25 Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ve Sivasspor Konferans Ligi'nde. Üç temsilcimiz de saat 23.00 sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, genç deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor arayacaklar. Beraberliğe 200, galibiyete 400. Fanatik'in derlemesine göre Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor. Sırtlarla aramızda 875 puan fark var. Farkı kapatarak ana hedefimiz olan 11. sırayı bu gece kapmamız için bize 2 galibiyet ve 1 beraberlik toplamda 1000 puan yetiyor. Bunu başarırsak yükselişimizi sürdürerek 10. Avusturya'yı geçmeye çalışacağız. 2023 Türkiye puanı sıralaması bir liste. İngiltere 103.284 puan. İspanya 89.284 puan. Almanya 79.731 puan. İtalya 72.497 puan. Fransa 59.997 puan. Hollanda 56.900 puan. Portekiz 54.216 puan. Belçika 38.600 puan. İskoçya 36.400 puan. Avusturya 34.000 puan. Sırbistan 32.375 puan. Türkiye 31.500 puan. İsviçre 29.175 puan. Çekya 29.050 puan. Norveç 29.000 puan. Yorumlar. 500. Spor Sivas Spor. Fiorentina maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Rıza Çalınbaycan. Bu haber bir devam ediyor değerli yerler yaklaşık bir saatte bu ekran adres ve diğer haberimize geçiyoruz. Isparta eşi Yadigar Işık'ı öldüren sana çocuklarının söylediklerini inkar ettiği doğruları dedi. Isparta'dan Seder Işık'ın eşi Yadigar Işık'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ona yatak olan çiftli çocukları Ağı ve K'ı dinlen. Çocukların Ağı babam silah pat patlayıp annem vurulunca geri düşen şoförü alıp uzaklaştı deken kardeş K ise İslam emniyeti açıktı. Kırmızı işaretinden biliyorum ifadelerini kullandı. Sıra dışı kendisini çocuklar çocuklar doğrularsız gezdiyorlar diyerek savunurken, tutuşan kişinin ağırlaştırmış müebbet hapis cezası istenir. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez toplumlandırmaktayım. Isparta'da eşi Yadigar Işık'ı öldüren sanık, çocuklarının söylediklerini inkar etti, doğruları gizliyorlar son dakika. Isparta'da eşi Yadigar Işık'ı öldüren sanık, çocuklarının söylediklerini inkar etti, doğruları gizliyorlar. Isparta'da Sezer Işık'ın eşi Yadigar Işık'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada olaya tanık olan çiftin çocukları Ahit ve dinlendi Çocuklardan Ahit, babam, silah patlayıp annem kurulunca yere düşen şarjörü alıp uzaklaştı derken, kardeşi Kadir ise silahın emniyeti açıktı. Kırmızı işaretinden biliyorum ifadelerini kullandı. Sezer Işık kendisini çocuklar doğruları gizliyorlardı diyerek savunurken, tutuklu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de merkeze bağlı Büyük Gökçeli Köyü'nde meydana gelen olayda Sezer Işık, 38, gitsinli şahıs, ormandaki ağzıda tartıştığı işi Yadigar Işık'a tabancayla ateş etti. Yaralanan Işık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Sezer Işık'ı isparta yoluna yakalayıp gözaltına aldı. Sezer Işık ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çocuklar tanıklık yaptı. Sezer Işık hakkında Isparta Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Işık bugün ikinci kez hakim karşısına çıkarken ilk duruşmada eşini kazara vurduğunu, öldürme kastı bulunmadığını belirten tutuklu sanık Sezer Işık duruşmaya sehbis aracılığıyla katıldı. Yadigar Işık'ın yakınları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada Olaya şahit olan çiftin çocukları Ahlın 16 ve Kahır'ın 14 tanıklıklarına başvurulurken çocukların mahkeme salonunda ifade verirken zorlandığı görüldü. Annem vurulunca yere düşen şarjörü alıp uzaklaştı. İlk olarak tanıklık yapan Ahlın olay anını anlatması istendi. Olay günü annesiyle yaylaya çıkan yolda bulunan taşları temizlemek için motosikletle önden gittiklerini ve taşları alarak ilerlediklerini, babası ve kardeşi kahdığının ise arkadan su tankeri çeken traktörle geldiklerini belirten anı, biz çadıra geldikten sonra babam traktörle geldi ve inanılmaz bize yolda karşılaştığımız kusumetli meme ile ne konuştuğumuzu sordu. Biz kendisine bir şey konuşmadık dedik ama bize inanmadık ve belinden silah çıkardı. Silahın namlusu yere bakıyordu. Annem üzerine yürüdü. Babam o esnada bir iki adım geriye kaçtı. Boğuşmaya başladılar. Bu sırada silahın şarjörü yere düşmüştü. Ardından silah patladı. Ben babamın arkasındaydım. Nasıl oldu? Görmedim. Babam silah patlayıp annem vurunca yere düşen şarjörü alıp uzaklaştı diye ifade verdi. Mahkeme başkanı Ahlığa, baban annenle daha önce de tartıştığı zaman silah çıkarır mıydı? diye sordu. Ah'ı ise evet bir kere çıkardı ama doğrultmadı cevabını verdi. Jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerle şimdiki ifadesinde çelişkiler olduğunun hatırlatılması üzerine Ah'ı, şimdiki ifadem doğrudur dedi. Babam silah çıkardığında emniyet açıktı. Bu da olayın başlangıcını ağabeyi gibi anlattı. Cinayet anıyla ilgili ise şu ifadeyi verdi. Biz babamla arkadan geldik. Annemle abimi yolda durmuş halde gördük. Ve de 5-10 metre uzaklıklarındaydı. Konuştuklarını görmedik. Babam çadıra gelince anneme o adamla ne konuştunuz diye sordu. Annem bir şey konuşmadık deyince belinden silahı çıkardı. Babam anneme bak oğlum gururum, doğru konuş dedi. Silahın emniyeti açıktı. Kırmızı işaretinden biliyorum. Silahı çapraz şekilde namlusu aşağıda tuttuğu Esna'da annem üstüne yürüdü. O sırada aralarında boğuşma oldu ve silahın şarjörü yere düştü. Bir iki saniye sonrası da silah patladı. Annem vurulunca babam yerden şarjörü alıp uzaklaştı. Ben ambulansı aradım. Mahkeme başkanı daha önceki ifadelerini hatırlatarak Vakboğlunu vururum dediğini söylememişsin. Şimdi burada söyledim. Hangisi doğrun? diye sorunacaktı. Ben öyle hatırlıyorum cevabını verdi. Çocuklar doğruları gizliyorlar. Sanık Sezer Işık da çocuklarının tanıklığına ilişkin bir şey söyleyip söylemeyeceği sorununca çocuklar doğruları gizliyorlardı demekle yetindi. Savcı ömür boyu hapis istedi. Savcı Ümit sanığın kasten öldürme suçunun sabit olduğunu, olayın kadına ve eşe karşı işlenmiş olması, ruh ve beden bakımından kendini savunamayacak birine karşı nitelikte öldürme suçunu kapsadığından ağırlaştırılmış ömür boyu hapiste cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme deyeti savunma için duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Isparta 3. sayfa Güncel Son dakika Son dakika güncel Isparta Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Babanya'nın altılı masadaki mesela altılı masadaki Akşener krizinin perdi arkasını anlattı. Davutoğlu ile birlikte beş ile açıklamana doğru olmayacağını söyledik dedi. İYİ parti Genel Başkanı Merakşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp altılı masanın üç günlüğüne ayrılmasına perdi arkasını Deva parti Genel Başkanı Ali Babacan anlattı. Akşener'in farklı fikirleri olunca beş imzalık eee deklarasyonlar mı ilan ederim fikrin, fikrin ön, gündeme geldi belki. babacan deşimza ile açıklamanın doğru olmayacağını söyledim. Sayın Davutoğlu da aynı şekilde söyledi. İlkesel olarak diğer partilerle birlikte kapıyı açık tutmayı çok önemselik ifadelerini kullanmış. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konu. Babaca, Altınlı Masa'daki Akşener krizinin perde eee. arkasını anlattı. Davutoğlu ile birlikte 5 imza ile açıklamanın doğru olmayacağını söyledik son dakika. Babaca, Altınlı Masa'daki Akşener krizinin perde arkasını anlattı. Davutoğlu ile birlikte 5 imza ile açıklamanın doğru olmayacağını söyledik. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Altınlı Masa'dan 3 günlüğüne ayrılmasının perde arkasını Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan anlattı. Akşener'in farklı fikirleri olunca 5 imzalı deklarasyonlar ilan edelim fikrinin gündeme geldiğini belirten Babacan, 5 imza ile açıklamanın doğru olmayacağını söyledi. Sayın Davutoğlu da aynı şekilde söyledi. İlkesel olarak diğer partilerle birlikte kapıyı açık tutmayı çok önemsedik ifadelerini kullandı. Altılı Masa, tartışmalarla geçen sürecin ardından Cumhurbaşkanı adaylarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Adayın netleştiği son döneme İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrı damga vurdu. İlk başta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasadan kalkan Akşener, yoğun geçen görüşme trafiğinin ardından son toplantıya katıldı. Perdi arkasını canlı yayında açıkladı. Akçeler'in masadan kalktığı sürecin perde arkasını Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan anlattı. Haber Türkiye yayınına katılan Babacan, Akçeler'in itirazının ardından beş imzalı deklarasyon fikrinin gündemi. ve ekranlar ve diğer haberimize geçiyoruz. 4.2'li sağlanan Marmara'ya deprem uzmanı Profesör Doktor Beklerden korkudan uyarı geldiği fayların aktif çalıştığını gösteriyor. 99'da bunu gördük dedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi medyası Doktor Tolga Bekler. Marmara Denizi'nde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki tarihi faylardan biri tarafından üretildiğini belirterek Uyaralarda bulundu. Bekler benzeri depremlerdeki önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Faydanın aktif olarak çalıştığını gösteriyor. Her sistem kendi yakın çevresindeki sistemin üzerinde bir gerilme oluşturur. 99 depreminde bunu gördük deniz. 1999'da bunu gördük 9 Mart 2023-2149 Marmara'ya, Kuzey Anadolu sayı uyarısı çalıştayda sunum yapan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tolga beklenen. ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Merkezli depremlerin ardından bölge ve çevre faylarının da etkisi altına giren bölgelerde depremle ilgili çalışma programlarının hız kazandığını belirten bekler. Ne kıyısı olan kentler, özellikle de Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içerisindeki uzantılarının üretebileceği depremlerden oldukça fazla etkilenecektir. Dolayısıyla şehirlerimizin, kentlerimizin durumu nedir? Deprem yoğunluğu son 100 yıl içerisinde artış gösteriyor mu? Faylarımızın durumu nedir? Bunların tanımlamalarını yapıyoruz. 1912 depremini oluşturan Fay ve 1912 depremini ele alacağız. Gelecekte benzer büyüklükte depremlerin bu bölgeyi ne kadar etkileme ihtimali var? Onlardan bahsedeceğiz. Kentleşmenin öneminden bahsedeceğiz dedi. Fayların aktif olarak çalıştığını görüyoruz. Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki tarihi faylardan biri tarafından üretildiğini söyleyen bekler. Benzeri depremleri önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Fayların aktif olarak çalıştığını gösteriyor. Bu bir insanın kalbinin atmasına benziyor. Ona atma diyemiyorsunuz, faya da çalışma diyemiyorsunuz. Her sistem kendi yakın çevresindeki sisteminin üzerinde bir gerilme oluşturur. 99 depreminde bunu gördük, 6 Şubat depremlerinde bunu gördük ifadelerini kullandık. Şimdiye kadar bütün hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgedeki farklı fayların da statik dengesini bozmuş olduğunu da dile getiren Profesör Doktor Tolga Bekler. Genel itibarıyla Anadolu'nun genel bir tektonizmasının, o duran tektonizmasını ya da standart çalışan bir tektonizmayı bozdu. Zaman açısından bir şey söylememiz mümkün değil ama bu fayların ne kadar hızlı, ne kadar aktif, ne kadar düzensiz çalıştığının da göstergesi bu. Geçen başta olmak üzere. Olsun, Marmara kıyıları olsun, Kuzey Anadolu fayının farklı geometrik segmentlerine oldukça yakın. Belirli gerilmeler var. Bunun zamanını tabi bilmiyorduk, ama şimdiye kadar bizim bütün hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Artık depremimizi bekliyoruz. Bir şekilde bu depreme bir misafir gözüyle bakmıyoruz ama deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılarız şeklinde konuştuk. Kaynak İli Ağabey. <gülüyor> <gülüyor> Anahvermürtelimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık. Bir saattir bu ekrardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Görgece Sultan sürpriz kadro geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Bu yapı Avrupa Ege ya son 16. ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Jorge Jesus üçlü savunma hattını sahaya sürdü. Kanagyan'ın ilk 11 şöyle. Kali Altay, Serdar, Samet, Salahayi, Ferdi, Arao, Cristo, Lincoln, İrfan Can, Valencia ve İlk 11'i belli oldu 9 Mart 2023-2152. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Jorge Jesus üçlü savunma hattını sahaya sürdü. Kanarya'nın ilk 11'i şöyle Altay, Serdar, Samet, Sağlay, Ferdi, Arao, Cirespor, Lincoln, İrfancan, Can, Valencia, Timur temsilcimiz. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Fransız Hakem François Letelier yönetecek. Hakem Fransız Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Hakem François Letelier yönetecek. Letelier'in yardımcılıklarını Ceylil Mugniel ve Mehdi Rahmon'u yapacak. Sevilla Devler Ligi'nden geliyor Avrupa Ligi'nin altı kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester City, Borussia Dortmund ve Copenhagen'la yarışı üçüncü oldu. İspanyol ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. İsvi'ye elediler playoff turunda Hollanda'nın PSV en takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı. Kanarya lider çıktı Fenerbahçe ise Reynes, Dinamo Kirev, AVK Larnacan'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B grubundan 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayıp 14 puanla lider çıktı. Revanç 16 Mart'ta Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki ikinci maç 16 Mart günü Kadıköy Ülker Stadyumunda oynanacak. Tbahçede 4 eksik. Fenerbahçede Juan Perez sakatlık kullanır. Mustafa Önderde Halil ve Serdar Dursun ise kadroda yer almadı. 252 maçta 94 galibiyet temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa kupalarındaki 252 karşılaşmada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet aldı. Kanarya bu maçlarda 325 gol atıp 365 gol yedi. Avrupa Ligi'nde Fener Farkı, Fenber, Bahçeli, Uvefa Avrupa Ligi'ndeki 135. maçına çıkıyor. Sarılı Civertliler 134 karşılaşmada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 yenilgi aldı. 190 gol atıp 169 gol yedi. İlk on Sevilla, Mitrovic, Navas, Nianzor, Budaj, Alex Terres, Acuna, Fernando, Oliver Torres, Rakitic buraya hangi enmesi var? Fenerbahçe Altay Serdar Samet Saldıay Ferdi Arao Crespo Lincoln İrfan Can, Valencia değil. Ana haber bir de. Devam ediyor deriz. Ne şimdi defter bahçeye başarılar diliyoruz. Paris Saint-Germain'de yeni hoca sesleri yükseliyor. Galiter'in yerine düşünülen isimler çok konuşulur değerli izleyenler. Paris Saint-Germain'de yeni hoca sesleri yüksel yükselmeye başlıyor. Galiter'in yerine düşünülen isimler çok konuşulur. PSG'de yeni hoca sesleri. Galiter'in yerine düşünülen isim çok konuşulur. 9 Mart 2023-21.30 Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e iki maçta da kaybederek kupaya veda eden Paris Saint Termini'nde teknik direktörlük için yeniden Zidanez Zidane ismi gündeme geldi. Özellikle taraftarların ismini haykırdığı 50 yaşındaki çalıştırıcının Fransız devinin yeni hocası olması bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Paris Saint-Germain'de yeni hoca arayışları başladı. Başarısızlıkta büyük pay sahibi olan Christophe Galtier'in yerine düşünülen isim ise taraftarlarında özellikle istediği zinedine zidane. Galtier'in koltuğu sallantıda da. İspanyol basınında Marca'da yer alan habere göre PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığının ardından futbol danışmanı Luis Campos ve teknik direktör Christophe Galtier'in koltukları sağlanmaya başladı. Zidane Rier gidebilir. Sezon başında da adı sıklıkla PSG ile anılan zinedine Zidane'nin yeniden çalışmaya başlamak istediği belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceğinin henüz belli olmaması sebebiyle Real Madrid ihtimalinin de Zidane için masada bulunduğu ifade edildi. Luis Campos da anlaşamayabilir. Katar ile güçlü ilişkileri bulunan Fransız teknik adamın Paris Saint-Germain için kapıları kapatmadığı ifade edilirken, bu birliklerin gerçekleşmesi halinde takım yönetimindeki tüm gücü elinde almak isteyen Zidane ile Luis Campos'un birlikte çalışma ihtimalinin düşük olduğuna yer verildi. Yorumlar. 500. Ama haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız evet bir saatimiz de dolmuş ve bu tebrik oluyor ki, ama haber bir sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek ettiyse oluğa daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyarmak diye de yakşama deriz. Hoşçakalın. Haber sitemiz olan tarikhaber.com'daki e, haberlerimizi takip etmeyi unutmayın ve reklamlara tıklamayı unutmayın değerli izleyenler.